Deniz tatille Çin'e gitmiş, ne işi varsa Çin'de, neyse orada üşümüş ve bir kazak alayım demiş. Ve kazak için 30 dolar harcamaya karar vermiş, 30 dolar ayırmış, kazak bütçesi 30 dolar. Beğendiği kazan fiyatı ise 197 yuan. 1 dolar 6 yuan ediyorsa, deniz 30 dolarını yuan'a çevirdiğinde kaç yuan olacaktır? Evet, biraz düşünelim. 30 doları var ve her 1 dolara 6 yuan ediyorsa, 30 doları varsa, o halde 30 çarpı 6 yuana olacak, değil mi? 30 çarpı 6'yı da 3 çarpı 6 çarpı 10 olarak yazabiliriz. Çarpma işlemini yapalım. 3 çarpı 6 çarpı 10 eşittir 180 yuan. Peki beğendiği kazağı almaya yetecek kadar parası var mı Deniz'in? Kazak 197 yuan olduğuna göre parası yetmiyor. Deniz dondu.